Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Günün birincisi tahminine geçmeden önce, 19 Aralık Çarşamba gününü hatırlayalım. Çarşamba gününün en yüksek puanını alan gelin, 15 puanla Elif oldu. En düşük puanını alan gelin, 11 puanlı canısı oldu. Bu haftanın toplam puanlaması şu şekilde oldu. Rümeysa 30 puan, Elif 43 puan, Cansu 42 puan, Yağmur 30 puan aldı. Yeni günde neler olacak? Puanlar nasıl değişecek? 20 Aralık Perşembe günü kim çeyrek altını kazanır? Detaylara geçelim. 20 Aralık Perşembe günü Kıyasya mücadele yaşanacak. Bu hafta yarışmaya Yağmur ve Kayna'nasın ilk gün katıldı. Yağmur 10 senelik evli. Arnavut göçmeni ve mani Çarşamba. Bugün.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 Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.